Evet arkadaşlar kemik erimesinde bitkisel ne yapabiliriz? 40 kilit otu kürü. 1 litre suyun içine 1 yemek kaşığı kadar 40 kilit otunu attıktan sonra 5 dakika boyunca bu karışımı kaynatın. 20 dakika soğuttuktan sonra 1 bardak için düzenli olarak tüketilmesi halinde bu karışım kemiklere iyi gelir. Brokoli. 200-250 gram brokoli 1 litre su. 1 litre suyu kaynatırken bir yandan da brokoliyi güzel bir şekilde yıkayın. Daha sonra kaynamakta olan suyun içine 200-250 gram kadar brokoli atın. Kısık ateşte yaklaşık 4,5 dakika kadar haşladıktan sonra ılımasını bekleyip suyu süzün ve suyu sabah, öyle, akşam aç bir şekilde için. Brokoli suyunu içtikten sonra su haricinde 20 dakika boyunca hiçbir şey yememeye, içmemeye özen gösterin. Bu küre... 7 gün boyunca devam ettikten sonra 3 gün ara verip tekrar 7 gün boyunca kullanın ve 3 gün daha ara verdikten sonra 7 gün daha kullanın. Bu kür 3 günlük aralıklar hariç olmak üzere 21 gün süren yaklaşık 1 ay boyunca devam eden bir kürdür. Çalışan kişilerin öğle üzere evde bulunmaması halinde bu kürün yarısını sabah yarısını akşam içmesi mümkün. Bu durumda 1 litre su yerine 5-600 ml su ile kaynatmanız doğru olur. Dilerseniz haşlanan brokoli yemeklerinize salata olarak kullanabilirsiniz. Önemli olan haşlama suyunu tüketmek olduğu için brokoli parçaları ile neler yapacağını size, size kalıyor arkadaşlar. Erik kurusu. Gün aşarı erik kurusu yemek kemik erimesini ve kırılmaları önlemeye yardım eder. Erik kurusu kemik kaybını azaltmaya yardım eden bir antoksidin olan polifenolleri yüksek değişiminden dolayı kemikleriniz için faydalıdır. Ek olarak erik kuruları kemik oluşumu için önemli olan iki kalsiyum minerali bor ve bakır açısından iyi kaynaktır. Her yaşta insanın günlük olarak 2 ya da 3 adet kurutulmuş erik yemesi ve kemik erimesini önlemesi için bir miktar e, bu miktarı aşama aşama günde 6 ile 10'a çıkarması tavsiye edilir. Elma. Günde 1 elma yemek kemik erimesini kontrol altına tutabilir. Polifenol ve flavanonoid gibi antioksidanların eşsiz birleşimi elmayı kemik sağlığı açısından güçlü bir kaynak yapar. Aynı zamanda elmalar kasları ve kemik blokunu inşa eden kalsiyumu vücutta tutmaya yardım eden bir karine minerali olan bor bakımından da zengindir. Elmaların kemik faydalarının keyfine varmak için elmaları kabuğuyla beraber yemelisiniz. Ananas Ananas kemik erimesinin önlenmesinde ve tedavi edilmesinde yararlı olan manganez minerali bakımından zengindir. Manganez eksikliği kemik kaybı ve kemik bozukluğu ile ilişkilidir. Bu eksiklik düşük kemik yoğunluğuna ve kemik erimesine neden olabilir. Her gün yemekten önce bir parça taze ananas yiyin. Bir ölçek ananas günlük gereken manganez miktarının %75'ini sağlar. Alternatif olarak kemik erimesini önlemek için günlük bir bardak ananas suyu içebilirsiniz. Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı da kemik erimesine iyi gelen besinler arasındadır. Son zamanlarda yapılan bir araştırma diyetinizi saf hindistan cevizi yağı ile desteklemeniz kemik yoğunluğu kaybını içeren östrojen eksikliğinin etkilerini değiştirebildiği. Görülmüştür bu araştırmalarda. Hindistan cevizi yağındaki antoksidan bileşimlerin kemik yapısını muhafaza etme ve hormonal değişimler nedeniyle kemik kaybını önleme potansiyeli vardır. Ek olarak bu yağ içerisindeki kalsiyum ve magnezyum mineralleri ile kemik sağlığını destekler. Saf hindistan cevizi yağının günlük 3 yemek, 3 yemek kaşığı tüketimi kemik erimesini önlemeye yardım eder ve günlük 5 kaşık kullanımı hastalığı tersine çevirmeye yardımcı olabilir. Yağın dıştan vücudunuza da uygulanabilir ve birkaç dakika nazikçe masaj yapabilirsiniz. Sonra sıcak bir duş alın. Bunu düzenli bir şekilde yaptığınızda bu basit tedavi sağlığınız üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. Süt, yoğurt, peynir, dondurma, pazı, kayısı, brokoli, ıspanak, marul, üzüm, çekirdeği, elma, soğan ve ıspanak gibi kalsiyum açısından zengin olan yiyecekler her yaşta düzenli bir şekilde tüketilmesinde fayda var. Kalsiyum ile birlikte demir ve çinko açısından zengin olan Besinlerinde alınmasında fayda var. Kemik erimesine karşı yumurta kürü kullanılabilir. Kuru yemiş sebze ve etin içinde bol miktarda da çinko bulunur. Yumurta kürünü daha sonra anlatacağız arkadaşlar. Hem ne kadar genellikle atılıyor olsa da yumurta kabuğu kalsiyum açısından oldukça zengin. Bunun için bakın burada anlatmışız. Bunun için yumurta kabuklarını kaynatmalı ve ardından blenderdan geçirdikten sonra toz haline getirmeliyiz. Toz haline getirilmiş olan yumurta kabukları her sabah bir çay kaşığı kadar tüketmeniz yeterli olur. Yutmayı kolaylaştırmak adına bir sıvı tüketmeniz bununla birlikte iyi olur. Kemik erimesi hastalığına yakalanmış olan kişilerle birlikte kemik erimesini önlemek, önlem almak isteyen kişilerin lif bakımından zengin olan gıdaları tercih etmesi önemlidir. Son zamanlarda oldukça duyulan pepino meyvesi C ve K vitaminleri açısından oldukça zengin. Buğday ve yulaf kepeği, kuru avuç, bezelye, soya fasulyesi, kuru erik, muz, böğürtten kayısı, portakal, kabak, patates, ananas, mandalina, nohut, yeşil mercimek, sarı mercimek, bürüksel lağınası ve daha birçok besin lif içerir. Soğanın kabuklarını soyduktan sonra kaynatmalı ve her gün bir bardak kadar içmelisiniz. Böylelikle kemik erimesine bir önlem daha almış olursunuz. Civan perşevi, biberiye, çörek otu. 50 gram civan parçamı, 50 gram biberiye, 50 gram çörek otu ve 50 gram biberiye, 50 gram biberiye iki defa yazmışız bir tane olacak. 50 gram civan parçamı, 50 gram biberiye, 50 gram çörek otu. Bunları bir kavanoza koyduktan sonra karıştırmalı ve bu karışımın içinden bir çorba kaşığı kadar bitki çayı alındıktan sonra bir bardak kaynar suyun içine atılarak 2 kadar kaynatılmalı ve fazla soğumasına izin verilmeden içilmelidir arkadaşlar. Güçlü kemikler için gebelikte anne sütü önemli. Kemikler ve diğer dokular gibi canlı bir yapıya sahiptir. Yapısı karlöjen adı verilen esneklik sağlayan bir protein ile bu yapıyı sağlamlaştıran kalsiyum ve fosfattan oluşur. Yaş ilerledikçe kemik erimesi ve kemik yoğunluğunun azalması ciddi bir sağlık problemi ortaya çıkar. İleri yaşlarda kemiklerin sağlıklı olması için çocukluktan başlanarak doğru beslenme ve özen göstermek gerekir. Hatta bu durum anne karnında başlar. Annenin beslenmesi çocuktaki kemik yapısını da ettiler. Çocuğun kemik yapısının gelişimi için anne sütünün önemi de tartışılmaz bir gerçektir. 5-30 yaş arası kemikleri güçlendirmek önemli. En iyi kemik yoğunluğu ve kalitesi 15-30 yaşları arasında kazanılır. Bu yaşlar arasında kazanılan kemik kalitesi insanın gençliğinde çalışarak kazanıp bankaya yatırdığı para gibidir. İlerleyen yaşlarda gençlik yaşlarında edinilen kaliteli kemik yapısı kullanılarak daha diş ve sağlıklı bir yaşam sürmek mümkün. Çünkü 35 yaşından sonra kemik kitlesi yavaş yavaş zayıflamaya başlar. Özellikle kadınlarda östrojen hormonu menopozla birlikte azaldığı için buna bağlı olarak kemikler de daha hızlı zayıflama sürecine girer. Bundan dolayı genç yaşlarda beslenme insanın tüm hayatı boyunca kemik sağlığını etkileyecek sonuçları doğru. Arkadaşlar en başta 5.30 demiştik 15.30 olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Günde 3 defa 10 dakika hızlı yürüyün. Yürüyüş, koşu gibi ağırlık taşınan egzersizler kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. İdeali ayaklarınızın yere bastığı ağırlık, şına ve yüzme gibi kasların direncini artıran egzersizler. Hiç kimse ne kadar egzersiz yapılması gerektiğini net olarak bilmiyor. Her gün 3 defa 10 dakikalık hızlı yürüyüş iyi bir hedef. Egzersizin zayıf, e, zayıf kemiklerin çatlamasına neden olduğuna dair çok fazla kanıt yok. Ama ilerleyen yaşlarında spor hayatları faal olanlarda düşme oranında az olduğunu gösteriyor. Düşmek zayıf kemiklerin çatlaması ve kırılmasına yol açıyor arkadaşlar. Sigara içmeyin özellikle gençliğinizde bunu yapmayın. Sigara içmek kemikleri oluşturan hücreleri etkiliyor. Özellikle kemik geliştiriminin devam ettiği 30 yaşın altındaki gençleri daha fazla etkiliyor. Sigara içenlerde içmeyenlere kıyasla kemik erimesi ve kemiklerin çatlaması riski artıyor. Sigarayı bırakmak kemiklerin de güçlenmesine yardımcı oluyor arkadaşlar. Sigara içenler ve içmeyenlerle ilgili karmaşık bir denge var. İçenler sağlıklı görülen kilonun daha altında olabilir ama düşerseniz ve korumanız yoksa Kemiklerinizin kırılma riski sigara içmeyenlerden daha yüksek. Ayrıca kadınlarda menopoz sonrası östrojen hormonu azalmakta ve buna bağlı olarak kemik erimesi riski artmaktadır. Kalsiyum takviyesine ihtiyaç olmayabilir ama D vitamini düşünebilirsiniz. Sağlıklı ve dengeli bir diyette güçlü kemikler için günde 700 mg kalsiyum alınması tavsiye edilir. Ama kemik erimesi riski düşükse kalsiyum takviyesine ihtiyaç duyulduğuna dair bir kanıt yok. Fazla kalsiyum almanın kalp krizi tehlikesinde artırılmasına dair kaygılar var. Kalsiyum yerine besin kaynaklarının tercih edilmesi konusunda uzmanlar fikir birliğinde. Sağlıklı kemikler için günde yaklaşık 10 mikrogram D vitamini tavsiye edilir. Bunun %90'ını cildinize temas eden güneş ışıklarından, %10'u da yağlı balıklar gibi diyetinizden sağlanabilir. Ciltleri hiç güneşle temas etmeyenler veya kısıtlı bir diyete sahip olanlarda D vitamini takviyesi yapabilir. Düşmeye karşı önlem alın. Zayıf kemiklere sahip olmanın en büyük tehlikesi çatlaklara karşı hassas olmalarıdır. Düşük kalçalarını kıran düşüp kalçalarını kıran yaşlılar bir daha eski haline dönemeyebilir. Omurga kemiklerindeki çatlaklar önce fark edilmeyebilir ama yeniden ortaya çıkabilir. Çoğalabilir ve kişinin hareketlerini kısıtlayacak kadar ağırlık, ağırlıklı ağrılıklı ağrılı pardon. E böyle oluyor tabii ufak tefek arkadaşlar. Ağrılı olabilir. Arkadaşınız veya yaşlı tanıdıklarınız yapabileceğiniz şeylerden biri evlerini ziyaret edip ortalıkta kıvrılan halı gibi düşmeye neden olabilecek etkenleri oradan kaldırmaktır. Arkadaşlar bunu yapabilirsiniz tanıdıklarınız için. Risklerin farkında olun. Eğer yaşlıysanız, kadınsanız, sağlıklı kilodan daha zayıfsanız veya hareketsizseniz, daha önce vücudunuza çatlaklar oluştuysa, sigara içiyorsanız ve fazla alkol tüketiyorsanız, haftada 30 birimden daha fazla... Veya eklem iltihabınız varsa kemiklerinizin erimesi veya kemiklerinizin çatlama riski daha yüksektir. Kemiklerin sessiz hızsızı olarak tanımlanan osteoporoz, 50 yaş üzeri her 3 kadından ve her 5 erkekten birinde görülüyor. Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite nedeniyle görülme sıklığı giderek artan kemik erimesi kişilerin yaşam kalitelerini ve hatta sağ kalım sürelerini azaltıyor. Yaşam tarzında yapılan küçük değişikliklerle kemik korumak mümkün oluyor. Yaşla birlikte ilerliyor. En sık görülen metabolik kemik hastalığı olan osteoporoz, kemik yoğunluğunun ve kalitesinin azaldığı bir hastalıktır. Bu hastalıkta kemik kütlesindeki azalma nedeniyle kemik daha kırılgan bir hale gelmekte ve kırıkların oluşumunda riski artırmaktadır. Kemik erimesi genellikle omurga, kalça ve el bileğinde kırıklara neden olur. Bununla birlikte diğer kemiklerde de kırıklar görülebilir. Kemik erimesine bağlı kırıkların görülme sıklığı kadın ve erkeklerde özellikle omurga ve kalça bölgesinde ilerleyen yaşla birlikte daha da artmaktadır. Kemik erimesi sessiz ve ilerleyici bir hastalık olduğundan e, olduğundan ilk osteoporotik kırık ortaya çıkana kadar belirti vermeyebilir. Omurgada oluşan kırıklar sırtta şiddetli ağrıya, kaburga, kamburlaşma, ne kaburgası, kamburlaşma ve boy kısalmasına yol açabilmektedir. Belirtisi sessizce ilerler. Fonksiyonel bağımlılık yaratması nedeniyle yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kalça kırıkları genellikle cerrahi müdahale gerektirmektedir. Kemik erimesi erken teşhis sayesinde büyük oranda tedavi edilebilen bir hastalıktır. Yaşam tarzı değişiklikleri ve uygun ilaç tedavisiyle kemik kaybı yavaşlatabilmekte ve birçok kırık önlenebilmektedir. Kemik erimesi tedavisinde en önemli yöntem beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerin yapılmasıdır. Günde 800-1200 mg kalsiyum alınmalı, güneş ışığı ve diyette yeterli D vitamini sağlanmalıdır. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sağ alttaki kutucuktan bütün videolarımıza bitkisel tedaviye ulaşabilirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.